Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Berkisar Koreli Mahalledi Ergen çiftinden en güzel ve en azal karıları sizler için hazırladık. Berkisar Koreli Mahalledi Ergen çifti bir dizisinde rol almış ve herkes tarafından çok beğenirmişti. Onlar bu diziden sonra ürlanmıştılar. Biz de sizler için onların en güzel ve aromatik kotalarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.